Evet arkadaşlar 25 Ocak 2019 Cuma'nın 2. videosuyla birlikteyiz. Amacımız verdiğimiz parayı geri almak. Birinci, birinci amacımız bu. Sonrasında üstüne para kazanmak. Yani sürekli para verip bir kere almak değil. Bizim formülümüz buna amaçlıyor arkadaşlar. Aynı formülde 16 kupon var burada. Burada 1 ya da şansımız varsa 2 kupon da tutabiliyor. Şimdi öncelikle bunun ispatını yapalım. Bakın bu 21 Ocak 2019 Pazartesi günü arkadaşlar oynadığımız 16 kupon burada bir tanesi tutmuş yani verdiğimiz parayı geri almışız iki maç eklersek tabii ki bunu izah edeceğim sonuna kadar izleyin abone olmayı unutmayın devam edelim şimdi tekrar bakalım 25 Ocak 2019 Cuma'ya geldik şimdi arkadaşlar burada toplam 16 kupon var 8 bir kupon 8 bir ayrı kupon şimdi burnunu yazacaksınız bunun altına iki tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar şimdi ilk 8 kuponu anlatayım size Şimdi 102, 105 ve 104'ü seçtik bakın arkadaşlar. E, gayanları birbirine yakın e, olan maçlar ve bir maç 0 bitme yani maç sonucu 0 bitme olasılığı %10'dur. istatistiklere göre genelde 1 ya da 2 biter. E, Berabere biten maçlar tabii ki var. yüzdeye vurmuşlar bunu arkadaşlar. Buna e, yönelik bir formülümüz bu. Şimdi burada e, 8 kupon, ilk 8 kupon bakın 102'ye 1-2, 105'e 1-2, 104'e 1-2 dedik. Şimdi yukarıya bakın birinci satıra 102'ye 1 1 1 1 4 tane 1 yazdık yan yana. Yukarıdan aşağıya birinci kupon ikinci kupon diye yazıyor. Toplam 8 ilk 8'imiz bu. Birinci satır devamına bakın 102'ye 2 2 2 4 tane yazdık yan yana. İkinci satıra bakın yukarıya bakın 105'e 1 2 dedik ya 105 1 105 1 yani 2 tane 1. 105 2 105 2 2 tane 2. İkinci satır devamına bakın tekrar 105 1 1 tekrar 105 2 2. Üçüncü satıra 104'e bakın. Ne dedik 104'e? 1 ve 2, 2 tane şans verdik. Yani 2'nin ikili kombinasyonlarını yaptık. Üçüncü satıra bakın. 104-1, 104-2, 104-1, 104-2. Üçüncü satır devamına bakın aşağı. 104-1, 104-2, 104-1, 104-2. Bunu komple yazdınız. 8 kupara. Bunun altına e, Ganyan'a düşük olsun. Fark etmez. Bir 15 de olur, 20 de olur. Veya çifte şans da verebilirsiniz. İki tane maç yazıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bunların ganyanı yüksek olduğu için altına 2 tane maç yazıp e, verdiğiniz paranın fazlasını almaya çalışacaksınız. Şimdi bu x8 kupon. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. 2. 8 kupona geçtik. Şimdi bu da biraz öncekinin sağlaması arkadaşlar. Biraz önce ispatını yaptığımda sağlamasını yaptığımız 2. 8 kupon tutmuştu. Bu da Cuma'nın 2. 8 kuponu. Şimdi yukarı bakın 104 1 0 2 çifte şans. 102 1 2 dedik. Onu değiştirmedik. 103'e alt ve üst dedik. Yani burada 102'yi bekleyeceğiz arkadaşlar. Diğerleri konti garanti zaten. Bu 8 kuponun altına da 2 tane maç ekleyeceksiniz. E, maç eklediğinizde e, bu tuttuğunda arkadaşlar zaten e, 2 kupon tutarsa bu 16 kupondan zaten çok aldığınız parayı katlayacaksınız. Sadece bir tanesi buradan biri tuttuğu zaman da en azından verdiğiniz parayı alıp veya da çok az zararla ya da verdiğiniz paranın biraz üstünü alma şansınız olacak. arkadaşlar. Amacımız bu. Şimdi 104'de ne dedik? Bakın birinci satıra 1 ve 0 çifte şans dedik ya. 104 1, 104 1, 104 1, 104 1. Birini satır. Birinci satır devamına. 104, 0 2 çifte şans. 0 2, 0 2, 0 2 çiftte şans yazdık. İkinci satıra baktık. 102, 1 ve 2 dedik buna. 101, 2 tane 1. 102, 2, 102, 2. İkinci satıra bakın. İkinci satırın devamına bakın. 102, 1, 102, 1. 102, 2, 102, 2. Üçüncü satıra bakın. Altı üst dedik ya. 103, bir tane alt, bir tane üst. Üçüncü satıra bakın yukarıya. Bir tane alt, bir tane üst. Yan yana. Üçüncü satır devamına bakın alta. 103, bir tane alt, bir tane üst, bir tane alt, bir tane üst. İkinci sekiz kuponumuz da bu. Şimdi burada toplam altı kupon var arkadaşlar. iki tane maç eklediniz buraya. İlk sekiz kupona düşük ganyan ekleyebilirsiniz. Buraya da takip ettiğiniz normal ganyanlardan ekleyebilirsiniz. Ama düşük ganyan da ekleseniz en azından zarar etmezsiniz arkadaşlar. iki kupon tutarsa zaten ikiye katlayacak, üçe katlayacak alacağınız para. Bir tane tutarsa da en azından aldığınız para veya biraz fazlasını alma şansının olacak. Yani önemli olan cebinizdeki paranın uçmaması arkadaşlar. Önemli olan bu. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bizi izlemeye devam edin. Bildirimleri açın ki her gün bize videolarımız gelsin. Şimdi devam sonuna kadar izleyin. Şimdi bir video daha var. Hemen peşinden geliyor arkadaşlar. Bir formül daha. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar.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 Yaklaşık buraya 10 yan verir. 8 ya da 10 yan verir arkadaşlar bu size. Bunun bir tanesi tuttuğunda. Bunun altına yazacağınız bir tane maç tuttuğunda arkadaşlar. 3 kanyan ya da 3.75 kanyan verdiğinde. ilk yarı ikinci yarı bir maçı komple 8'ine de ailesini yazacaksınız arkadaşlar buraya. Onun tutmasını bekleyeceksiniz. Yukarıdakini %70 tutma ihtimali var. O tuttuğunda arkadaşlar en az 120 TL alma şansınız var. Bakın ganyanlarını böyle bir e, sistemi yapın. Bu formülü uygulayın. Maçları seçin.